Turkish, Azerbaijani, Gagauz, Turkmen. Bir, bir, bir, bir, bir, iki, iki, iki, i̇ki. Üç. üç, üç, üç, üç, dört, dört, dört, dört, beş, beş, beş, beş, altı, altı, altı, Altı. Yedi. Yedi. Yedi. Yedi. Sekiz. Sekiz. Sekiz. Sekiz. Dokuz. Dokuz. Dokuz. Dokuz. Dokuz. On. On. On. On. Tanrı, gözlerinden bütün gözyaşlarını silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık matem, feryat ve acı da olmayacak. Önceki şeyler geçti. Allah onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Ne dert, ne feryat, ne de ağrı olmayacak. Çünkü evvelki şeyler keçip gitti. Allah yer yaşı onların gözlerinden silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ağlamak, sızlamak, hım ağıcı olmayacak. Zira iyilik işler geçti. Huday oğlurun gözlerinden ähli yaşlarını süpürür. <gülüyor> İnni ölüm ne yaz, ne ağır, ne de ağır olur. Çünkü ömküz aradan ayrılır.